Sözünü tutunca güzel yüksekti Olamadım öyle Kaldım hep sessiz Söyle her şeyi Etrafım sessiz, sessiz. Göremedim hiç Arkamdakini Sözünü tutunca güzel yüksekliği Olamadı göremedim var mı nokta sorsan noktanız ağır neden gelmedin çağırdığımda düşen gözyaşlarım niye kalkmadılar, niye kalkmadılar diye sordum kendime virgül ekledim kopmadılar bırakırsam kendimi o geri dönerim bu yüzden arkada bıraktım lan yanlışım düşünmedi iman olmadı ben bırakmak istedim tutuntular istedim <gülüyor> kaderler tutkullar ben bırakacağım o zaman nutkullar lan nut en azından bırakın peşimi bu dünya pazar Yıllarının dişleri bir yanda çıkarımın olmayı zor olmadan Olamadım öyle, kaldım hep sessiz Söyle her şeyi, etrafım sessiz Göremedim hiç, arkamdakini Sözünü tutunca güzel yükseklik Olamadım öyle, kaldım hep sessiz Söyle her şeyi, etrafım sessiz Göremedim hiç, arkamdakini Sözünü tutunca güzel yüksekli Olamadım öyle, kaldım hep sessiz Söyle her şeyi, etrafım sessiz Göremedim hiç, arkamdakini Sözünü tutunca güzel yüksekliği Nameler var, anlamadım hangisi uyumludur uyurmadan söyleyeyim, yalanlar oyun mudur? Karabahçeler görüyorum, gölgeleri sorumludur Sessizlik her zaman, herkesten de gururludur Elinizi aldın, kalbinizi aldınız, fikirde mi? Gözlerim siyah oldu, bak benim feymim gölgedir Kuşaktan kuşlar geçti, senin saçma sözlerin Eski kafalık sorun değil, problem beyin beyindedir Olamadım öyle, kaldım hepsiz. Söyle her şeyi, etrafım sessiz. Göremedim hiç arkamdaki Sözünü Sözcüğünü tutunca güzel yükseklik. Olamadım öyle, kaldım hepsiz. Söyle her şeyi, etrafım sessiz. Göremedim hiç arkamdaki ni. tutunca güzel yükseklik. Olamadım öyle, kaldım hepsiz. Etrafım sessiz, göremedim hiç arkamdaki ni. Sesini tutunca güzel yükseklik, güzel yükseklik.